Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 19'a kadar biz sorularımızı çözmüştük zaten. 19'dan itibaren devam ediyorum arkadaşlarım ben de. Şimdi soru diyor ki, grafik tip verilmiş arkadaşlarım, daire grafik verilmiş. Maaş diyor 135 bin lira. Diğer 225 bin liraya karşılık geliyormuş. Şurası 135 derecelik, şey 135 bin lira para karşılığı bunlar. 225 bin lira kira gideri yemek giderinin iki katıdır diyor yemek gideri x ise kirada 2x liraymış arkadaşlarım buna göre toplam gideri 540 bin lira olan bir şirkette şunların farkı nedir diye bir soru soruyor yani diyor ki bize 540 bin lira 360 derecedir diyor dostlar tamamı 360 dereceye denk geliyormuş şimdi peki bu durumda biz neyi bulalım 135 bin lira kaç dereceye denk bunu bulalım mesela 135 kaç dereceye denkmiş bunu bulalım hemen 135 çarpı 360 bölü 540 yaptım dostlarım birer sıfır sildik 18'e bölelim 2 18'e bölelim 3 3'e bölelim 3'e bölelim 45 2 tane 45 90 dereceye denkmiş 135 bin lira yani maaş dediğimiz açı 90 dereceymiş arkadaşlarım burası. Hemen şunu bulalım neyi bulalım 225'i bulalım şimdi tekrar yazıyorum 540 360 derece ise 225 bin lira kaç derecedir diye soruyorum doğru orantıyı kurdum 225 çarpı 360 bölü 540 sıfırları sildim 18'e böldüm 2 18'e böldüm 3 3'e böldüm 3'e böldüm 7 5 geldi 75 2 çarpı 75'ten de 150 dereceymiş de burası peki 150 90 daha 240 yaptı şuraya 120 kaldı 3x 120 ise x ne yaptı bu durumda 40 burası ne yaptı 80 şimdi neyi soruyordu bize a o B, 90 eksi c o d c o, d 80 90'dan 80'i çıkarttım. Bursayı paketledim arkadaşlarım. Sorunun cevabı Bursa'dan çıktı. Hemen geldim 20 numaralı soruya. Bu ne diyor bize? Hız göstergesi 270 derece. Bakın buralara derece yazmış, hızları yazmamış. Buna dikkat edin. Eşit aralıkla yazılmış her biri. Tamam. Her biri 30 derecelik aralıklarla yazılmış. Diyor ki 60 km saatte 60 Kilometrede 45 dereceyi gösteriyor. Hemen 15'e bölelim mesela. 3 derece 15'e bölelim. 4 kilometre. 10 çarpalım. 30 derece demek 40 kilometreyi gösteriyormuş. Yani sıfırdan 30 dereceye geldiysen sen hızını 40 kilometre yaptın demektir diyor. 40 kilometre. Peki araç 120 kilometre hızla gittiğinde... Şimdi 120'ye gittiğinde burada A noktasını gösteriyormuş. 280 kilometre hızla gittiğinde de B noktasını gösteriyormuş. 280 kilometre hızla gittiğinde de B noktasını gösteriyor. Buna göre A, O, B, 280'lerde araç 280 kilometre hızla gittiğinde de B noktasını göstermektedir. 280'de 270, 280'de şuralarda bir yerdedir herhalde diye düşünüyorum. 280 değil mi bu? Evet, mecbur şuralarda bir yerde. A, O, B. Yok, O, A, B açısını soruyor. Burası da B. Tamam. Ha, bunlar dereceydi ya. Bak ben size dedim, ben kafamı karıştırdım ya. Dur. Şimdi 120 kilometre hız demek arkadaşlarım 40 kilometre 40 40 şurada olacak a noktası burası oldu şimdi bir daha yapayım şurayı lan dereceleri karıştırmayın dedik biz karıştırdık iyi mi şimdi ne dedik 40 kilometre demek 30 derece demekte arkadaşlar bunu bulduk 120 kilometre demek peki ne demek olacak 3 tane 30 derece 90 derece burada 280 ne demek 287 tane 40 kilometre yani 7 tane 30 210'un üstünde olacak demektir. B de burada. O A B. İşte bize şuradaki açının ölçüsünü soruyor. Dostlar bu bir çember olduğu için burası yarıçap, burası yarıçap. İkizkenar üçgen çıktı. Şu aradaki açı 30 60 90 120 derecedir buradaki açı. O zaman merkez açının ölçüsü de 120. 2x eşittir 60, x eşittir 30'u paketledim. Cevap Adana'dan geldi. Evet 20'de tamamdır. Hemen şunu bir hareketlendirelim. Heh, 21 burada. Evet şimdi dostlar daha önce galiba 3. soru olması lazım. Bir önceki videoda da söyledik. Eğer bir çemberi katlıyorsan bir kiriş boyunca ve o çember merkezi Merkezin üstüne katlanıyorsa o katlanan yayın ölçüsü 120 dereceydi unutmayın. Şu yayın ölçüsü 120 derece o halde. Bunu hemen pratik olarak söyleyin demiştik. İspatını da üçüncü soruda falan yapmıştım arkadaşlar. Şimdi diyor ki OL şurası diktir AB'ye tamam görüntü çok güzel değil ama olsun burası 90 dereceymiş tamam. E, 90'ın gördüğü merkez açı da 90. Yani şu B'ye kadar olan kısmımız. Şurası 90. O zaman şuraya 30 derece kaldı. Toplam 120 idi. Şu 90'ın gördüğü yay da 90. Bize neyi soruyor? O, T, K. Şu açıyı soruyor. Gelin biz şu X'i bulalım. Y'yi de oradan çıkartırız. Bakın X dediğiniz şey iki kirişin arasında oluşan iç açı. Neydi? Gördüklerinin toplamının yarısı olacak. X... 90 ile 30'un toplamının yarısıdır. Yani 120'nin yarısı 60 derecedir. X, Y ne olur? 120 derece gelir dostlarım. Evet, 22'deyiz. <gülüyor> 15-40 ve bize neyi soruyor? ABC açısını, şuradaki açıyı soruyor. X burası arkadaşlar. Şimdi 15-40, bu tam 8'in üstünde. Saatte şunu biliyoruz değil mi artık? Alıştık her iki saatin arası 30 derece olacak arkadaşlarım. Çünkü 12 tane burada saat var. 12 tane şu derece yay var. 360'ı 12'ye bölersen hepsi toplam 360 derece olduğu için iki saatin arasını 30 derece biliyoruz. Şimdi bizim şu akrep dediğimiz küçük adam. Küçük olanı. Bir saatte şöyle 12'den mesela tam bir saat geçtiğinde nereye geliyor? 60 dakikada birin üstüne geliyor. Yani bu küçük olan akrep 60 dakikada sadece 30 derece dönebiliyor arkadaşlarım. Bana da diyor ki 40 dakikada kaç derece döner? 40 dakikayı hesaplayalım. Bak bu buradan buraya yarıya düştüyse ben de yarıya düşürüyorum 20 derece dönecek. Yani tam 3'teydi 3'ten 20 derece döndü. 40 dakika geçti. Burası 20 derece yapıyormuş. Buradan buraya 20 derece dönmüş. E şu araya ne kaldı o zaman? 10 derece. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 30 dostlarım. Şimdi bakın burada ne var? 30, 60, 90, 120, 10 daha 130 derece var şurada. Peki burası 130'sa arkasına ne kalacak bu adamın? Şuradan başlayıp şuraya kadar gelen kısım 230 kalacak değil mi dostlarım? Çünkü toplam 360 olması lazım. 230'u da şuradaki X dediğimiz çevre açı görüyor. Yarısı olacak. Denizli'den paketledim soruyu. Geldim 23'e. Aşağıda bir aracın o merkezli yarım daire şeklindeki yakıt deposu gösterilmiştir. Tamam. F full, E boş. Deposu en fazla 60 litre yakıt alabiliyormuş. Yani şu yayın ölçüsünü... 180 derece olarak biliyorsunuz 180 derece 60 litreye denk geliyormuş arkadaşlar bu bir dursun elimizde 100 kilometrede 8 litre gidiyormuş bu adam 300 kilometre yol aldığında Peki 100 kilometrede 8 litre yakıyorsa 300 kilometrede 3 katı yani 24 litre 24 litre Yakıt harcar bu full burada full 24 litre gitti, gitti gitti gitti gitti F üstüne gelmiş İbre buraya gelmiş yani arkadaşlar Ve buradan buraya 24 litre Yaktı peki 24 litre kaç Derece 60 litre 180 derece Yani 3 katı 24'ün de 3 katını aldım 72 derecedir şurası arkadaşlar Bize neyi soruyor E, O, F He, Bu tarafını soruyor yani 108 dereceymiş Bursa'dan çıktı Evet geldik 24'e. Bu ne diyor kardeşim? Aa, bakın yine benzerini çözdüğümüz bir soru. İki tane daha çözdük bundan önceki videoda. Sıfırdan başlayarak eşitliklerle 9'a kadar numaralandırılan K merkezi dairesel kasa bu butonu gösterilmiştir. Tamam. Ok 5 numarayı gösterirken saat yönünde şu yönde 210 derece döndürüldüğünde sıfırı gösteriyor. Şuraya geliyormuş ok arkadaşlarım. Şuradaydı. Demek ki şuradan şurası 210 derece. Şimdi bak her bir aralığa x diyerek başlıyorum. Şunlar x. Yanlış şu sıfırla 9'un arasını bilmediğim için kaç tane x var? Direkt y yazıyorum oraya. Şimdi 5'ten başladım. 1, 2, 3, 4 x. Bir de y çevirdim. 4 x ile y'yi çevirince 210 derece çevirmiş oldum. Bir de bunun hepsinin toplamını biliyorum. Kaç x var burada? 1, 2, 3, 9 x var. Bir de y var. 9 x ile y'nin toplamını da 360 diyebiliyorum. Hadi çıkartalım. 5 x eşittir 150. X eşittir 30. X 30sa e, y ne çıkıyor? 9 tane 30, 270. Y de 90 geliyor arkadaşlar. Peki. Şimdi ne diyor bize? Ok k 0 durumundayken saat yönünde. Yine aynı yönde yani. 90 derece döndürülürse. X 30'du. Bak 90 döndür. 30 60, 90 döndürdüm. 3'e denk geldi kardeşlerim. 25'teyiz. Şekil 1'de o merkezi daire biçimdeki karton işaretli yerlerden kesilerek küçük parça atıldı. Tamam. Kalan parça katlandı ve o noktasında çakıştı dostum. Bunu katladım buraya getirdim. Şimdi kat çizgisi kesinlikle bu kenarı ikiye bölecek. Kat çizgisi dikindi. Şu yay şu yaya eşit oldu. Buraya k dersem burası da k. Dostum merkez yarı çapım 2k oldu. Şuraya çizdiğim doğru da 2k. Bak ne gördüm. 90'ın karşısı 2k iken sadece 30'un karşısı. K olur. O yüzden şurası 60 derecedir. Ve merkez açı 60 ise yay da 60 derece oldu. Aynı şeyi bu tarafta da yapalım. Bakın bunu da katlayıp buraya getirdim. O zaman burası da 60 derece. Şurası zaten 90'dı. 90. Bana da şurayı soruyor. 90 var. 60 daha 150. 60 daha 210. Geriye ne kalıyor? 210, 150 derece mi kalıyor? 360 olması için. 150 cevap Edirne'den geldi arkadaşlar. Evet, 26'dayız. Yönergeye göre geometrik çizim yapın diyor. Bir daire çiziniz. Hadi bir çizelim bir daire. AC, aha rastgele bir AC. BD, aha rastgele bir BD. kesiştikleri noktada K. AD yayı 60. BC yayı 80. O zaman ben bu aradaki açıyı buldum değil mi? İç açıydı bu. Gördüklerinin toplamının yarısı. 60'la 80'i görüyor. 140 yarısı olacak 70. AKB A K, ha, burayı soruyor. 70 ise buraya da 110 kaldı. Cevap Bursa'dan patladı. 27. 80 ile 110 sayılar arasında ok ucunda gösterdiği her sayıya karşılık bir radyo kararı bulunan o merkezde ayrışan sistem saat yönünde şöyle döndürüldüğünde artan sayı olarak çalışmaktadır. Sayılar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Peki ok 80'i gösterirken saatin tersi yönde 120 derece döndüğünde 110'a aa demek ki Saatin tersi yönde yani şu yöne döndüğünde 80'den buraya kadar gelmesi 120 dereceymiş bunun arkadaşlarım. Ve 110'a gelmiş. Burayı 120 bulduk şimdi. Peki 120 ise hatta geri kalanlar 240 yapar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk var. 240'ı 6'ya bölersem hemen her biri 40 derece yapıyor değil mi? 40 derece. 40, 40. 40 derece. İki sayının arası 40 derece arkadaşlarım. Ok diyor. 80'i gösterirken saat yönünde 128 derece döndürülürse hangi sayıdaki radyo kanalı çalışır? Peki. 120 döndüreceğim. Şimdi 80'deyim. 40 döndürdüm. Bir 40 daha 80 yaptı. Bir 40 daha 95'e geldim. 120 yaptı. 8 derece döndüreceğim şimdi arkadaşlarım. Bakın biz ne biliyoruz? Şuradaki 40 dediğimiz şey 40 95 ile 100'ün arasındaki 5 boşluğun ölçüsü 40 derece 5 boşluk var 95 ile 100'ün arasında 5 tane küçük çizgi boşluk var bu 40 dereceymiş bana 120'yi yaptım 8 derece daha lazım 8 bir tanesine karşılık geliyor değil mi o zaman demek ki bir tane daha döndüreceğim bir tık atacağım 95'tim 96'ya geleceğim kardeşim 28'deyiz 48 dereceymiş. Bulutları çemberlerin merkezleri ve şimdi 48, şunların her birinin merkezine şöyle yarıçaplarımı çizersem arkadaşlarım şöyle, şunların her biri o merkezli ve şuradan bunların merkezlerinden geçen şu çemberin, görüyorsunuz çizdim dostlarım. Şunlarda her biri yarıçap oldu böylelikle. 48'i de bu arada kaç eşit parçaya böldüm çünkü bunlar hep birbirine eşit bir iki üç dört eşit parçaya böldüm on ikiye on iki demek şuradaki yayın ölçüsü on iki derece demek hemen üç yüz altmışı on ikiye bölerseniz otuz tane otuz tane şu yay parçasından oldu mu arkadaşlarım demek ki otuz tane çember çizilebilir diyorum cevabım Ceyhan'dan geldi diyelim yirmi dokuzdayız verilmiş üzerinde yarıçapı 5 birim olan O merkezli çember çiziliyor. He. Şimdi gelin bunların her birinin O'ya olan uzaklığını bulalım. Bakın şurası 3, burası 1 2 3 4 olduğu için A'nın O'ya olan uzaklığı 5 birim. A'nın O'ya olan uzaklığı 5. Tamam. Tam yarıçapın üstüne denk geldi. Burası 5. B'yi bulalım. Hemen şurayı ölçelim arkadaşlarım. E o da bak burası 3, burası 4 olduğu için bu da 5. C'yi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak yarıçapı 5 olduğu için bunların her biri şöyle geçecek. Değil mi çember? Yarıçapı 5 olduğu için şöyle gidiyor. Şuna bakalım. Şu O'nun D'yi olan uzaklığı. Bak dik, dört, dik üçgeni oluştur. 3 üç burası, 4 burası. Bu da 5. Merkezden geçiyor ve hala şöyle devam ediyor. Demek ki bunlar üstünde ama e noktası üstünde değilmiş arkadaşlarım. Çember yayı üstünde değil dedik geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 30'dayız. Yarıçapı 2,5 metre olan daire biçimindeki masa örtüsü kenar uzunlukları men üst düzey dikdörtgen biçiminde olan masaların üst yüzeyini tamamen örter. Hangilerinin üstünü? Dostum köşegene bakacaksın. Şimdi bunun köşegen uzunluğu ne? Şimdi elinde bir tane örtü var daire şeklinde yarı çapı iki buçuk o zaman çapı beş metre beş metre buradakiler beşten büyükse üstünü tam örtmez beşten küçükse tam örtecek üstünü bak dokuz dört daha kök on üçtür bunun köşegeni kök on üç beşten yani kök yirmi beş demek değil mi bu da bir yerde kök yirmi beşten küçük olduğu için yani bizim çemberimiz şöyle baktığınızda bu masanın fazla fazla dışından geçen bir çember. Üstünü tamamıyla örtüyor. Çünkü çapı 5'ti bunun. Biz burayı kök 13 bulduk. Buna bakalım. Çapını şeyini köşegenini bulalım. Şurası dik dörtgenmiş. 25, 16 daha 41. Kök 41. Tabii ki kök 25'ten baya baya büyük bir sayı. Bizim çemberimizi çizersek şöyle açıkta kalan yerleri oluyormuş arkadaşlarım. 2 numara iptal. 3-4'den 5 diyor bu da tam çapımızın karşılığı. Yani tam şöyle çember tam bunun köşelerinden geçer. Şöyle. Ve üstünü tam örter arkadaşlarım. Çünkü çapıyla köşegen aynı uzunlukta. O zaman cevap 1-3 Ceyhan'dan geldi. Bitti. Ha, bu kadarmış. Tamamdır arkadaşlarım. Hadi Abi öpüyorum sizi. Görüşmek ya. üzere. Kendinize iyi bakın.